Burası şanlısos, noksan rekor. Ve ben Fehmi Ejder, kai design Stüdyo yaşlı. <gülüyor> Seviyorum diye de gidenleri gördük. Her ortamın içinde bizler süslüydük. Yanlış yola girdik ve hayat taktı çemberi. Düşe kalka öğrendik bu dünyanın ziline. <gülüyor> Sen birini sevince o da sevdi sanarsın. Umut dolu günlerde. Yan yanıldığını en sonda Sen de ilgini anlarsın Bu filmin sonunda Üzülen sen olursun Bir şarkıya dalarsın Ve onun hayali karşında Ama sen bir şey gelmez O parayı seçtiler Her şey para değil al Sövmek sevilmek, de sevilmek bilan Herkesin de hakkıdır Torbacıya kardeş dedik Eda sardı sigara İki kapaktan sonra gülersin sokaklara. Konu açta başladı Tıp tıp dur durumda gelirdi. Durumda olsun sonsuz olsun. Gerisi de toz olsun. Tıp tıp doğum direkler. Ah bir de gerçek olsun. Tıp tıp doğum direkler. Ah bir de gerçek olsun. Tıp tıp Sen de toz olsun, tüm tuttuğum hayaller, ah bir de gerçek olsun. Tüm tuttuğum hayaller, ah bir de gerçek olsun. Parça hayallerin içindeyim anladım. Biz olmazık oldum bak.